Herkese bugün PUBG Mobile'nin yepyeni bölümlerine hoş geldiniz. Direkt popo ferdik iki kulübeleri atlıyoruz. Bize gereken silah AKM M4. M24. Her türlü şey olur. Her türlü silah olur şu anda bizlere. Hamas dışında. Ama mermiler lazım olur. Alalım. Hamas'ı oynamayı zaten. Evet, benim olduğum yerim. Nasıl atlıyorlar anlamış da değilim he. Ben görüyorsun bu adam odun. Niye atıyorsunuz ki? Onda bayılttık lan. Onda bayılttık. Koş koş koş koş koş. Pompad'te bize doğru ilerleyecek. Bize doğru oynayacaktı. Bizim sistemin zaten bu ve kırmızıyla çalacaktır arkadaşlar. O kırmızı çalacaktır. bir silahtır bu arkadaşını kaldıramazsınız arkadaşınızı kaldıramazsınız Bak Messi. Aa oynama, seni yüzme seni bombalayayım indirecektim. Benim bak. O yerde kal seni seni indirecektim. M416 bayılırım. Göremiyor. Lan son saniyede gittik bildiğin Son anda kilimiz gitti. AK şey oynak ya AK mi ya da M4 kas şey kalsın ya AK'yi değiştireceğim değiştireceğim diyecektim Kalsın AK Onu kessin şarj olarak kullanacağız AK'yi K7K güzel Güzel Kalsın Sen kime sıkıyorsun? Botu sıkıyormuş. Bot sık da düştü, sen düştün. Verelim ne oldu normal otomatı alım. Ne olmaz otomatı diyecektim. Hmm. Sen ne yapıyorsun bunu? Virüs yaklaşıyor. Alana girmem lazım hızlıca. Bak yoksa düşeriz. Odadan hızlıca girmemiz lazım. Ben sağdan alana girmem lazım benim. Ya yanmanız lazım mesela. O esnada sizin yanmanız lazım. Bas seni oynayacağım. Arkadaşım mesela şu anda bitirebilirdim ha. Ben arkadaşım şu anda bitirebilirdim. Tamam ben oyunda seçiyorum. Adamın üstünü hiçbir canı kalmazdı direkt biterdi. Mesela bombayı fırlatırsan da biter. Çünkü mesela merdivende duruyor? Biter mi? Bitmedi. Mesela buradaki merdivende duruyor. Burada biter mi? Burada bitmedi. Bombam kalmadı mı mesela? Çok kötü oldu şu. An. Adam, duvar arkası duruyor da olabilir <gülüyor> hadi bakalım haydi. bakalım hasarımız kaçmış hasarımız 1940 hasarımız da güzel silimiz de güzel Hadi oyundu herkese oyunda takip etme beğenmeyi abone olmayı unutmayınız